Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan. Daha önce sizlere ekran kartı ile madencilik yapmayı göstermiştik. Bu videomuzda ise CPU yani işlemci ile madenciliği nasıl yapılacağını göstereceğiz. Tabi madencilikteki verim ekran kartındaki verim kadar yüksek olmuyor fakat aynı anda madenciliği işlemciyle de gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani işlemciyle madenciliği şu şekilde diyor yani tek başına bir bilgisayarınızı işlemciyle madencilik için açık bırakmanız çok mantıklı değil fakat Hala hazırda GPU ile yani ekran kartınızla madencilik yapıyorsanız onun yanında işlemcinizi de devreye sokabilirsiniz arkadaşlar. Biz bugünkü yazımızda, bugünkü içeriğimizde sizlere Monero ile... Monero'yı işlemci üzerinden Monero... Monero değil lan. Biz bugünkü içeriğimizde sizlere işlemci ile Monero kazmayı göstereceğiz. Öncelikli olarak bunun için şöyle ekran kaydımızda başlatalım. Sizlere görüntüyü ekrandan verelim. Daha güzel anlarsınız. Ben önce arkadaşlar GitHub'a giriyoruz. Şurada gördüğünüz linki yazarsanız zaten direkt olarak gireceksiniz. Şöyle bir sayfa gelecek karşınıza. Bu arada linki açıklamalar kısmına da koyacağız. Oradan da direkt olarak tıklayarak girebileceksiniz. Gördüğünüz gibi alt tarafta Asses var. Buradan işletim sisteminizi uygunu indirmeniz gerekiyor. Bizimki mesela 64 bitlik Windows. Dolayısıyla burada 64 bitlik Windows'u indirme seçeneğine tıkladık. Bu yine edilirken arkadaşlar Get Monero'ya giriyoruz ve bir Monero cüzdanı indiriyoruz. Buradan Download'a tıklayarak şurada gördüğünüz gibi seçmenizi istiyor. Yine işletim sisteminiz vesaire var. Burada yine biz kendi Windows sürümümüzü tıklayarak Monero cüzdanımızı indirmeye bırakıyoruz. Bu arada arkadaşlar Xmeerik inmiş. Onu hemen köşeye alalım. Ve klasörümüzü bir açalım. Şu içerisinden şunu çıkartalım. Bu arada antivirus'un vesaire kapalı olması lazım. Bunu bir kez daha sizlere hatırlatmış olalım. Şöyle açtığınız zaman arkadaşlar bunlar gelecek karşınıza bakın. Şurada bir config dosyası var. Bu config dosyasına sağ tıklayarak bunu Deliktaç ve düzenle diyeceksiniz. Şuradan diğer uygulamalar deyip not defterini seçelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir ekran geliyor karşınıza. Burada değiştireceğimiz birkaç tane şey var. Bunları size Manero cüzdanımız indikten sonra göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi donate level vesaire var. Bunları değiştireceğiz. Şurada bakın URL var. Donate, donate falan. Bunları değiştireceğiz. Burada your wallet address diyor. Buraya... Kendi wallet yani kendi adresimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki print time'ı da 60'ı da 5 olarak güncelleyeceğiz. Evet arkadaşlar cüzdanımız değindi. Cüzdanımızı da şöyle çıkartalım. Şimdi bize lazım olan iki dosya burada. Şu Monero cüzdanımızı da şöyle dışarı alalım. Bu cüzdan bizim için önemli. Biliyorsunuz diğer e, madenciliklerde genel itibariyle Havuzlara aktarılıyor. Havuzlardan direkt olarak Binance gibi cüzdanlara aktarılıyor. Burada ise bir soğuk cüzdan söz konusu. Şu Monero cüzdanımız şurada dursun. Bunun içine giriyoruz arkadaşlar. Bakın burada Monero Wallet Gui yazıyor. Buna tıklıyoruz. Ve karşımıza Monero cüzdanımız geliyor. Erişime izin ver diyoruz. Burada İngilizce dil seçeneğinden Türkçe'yi seçebilirsiniz. Türkçeyi seçtikten sonra devam et diyoruz. Basit modda yapacağız. Diğerleri bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Şunu kabul ediyoruz. Burada yeni bir cüzdan oluştur var. Donanımdan yeni bir cüzdan oluşturun. Dosya seçtiği cüzdan Cüzdan anahtarı falan filan var. Biz burada yeni bir cüzdan oluşturu seçeceğiz. Burada ben daha önce cüzdan oluşturmuştum. Öylesine oluşturuyorum onu şimdi. Teknoloji oku yazalım. Buraya cüzdan adına. Burada cüzdanın yeri gözüküyor arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz kelimeler var. Buralar bizim için çok önemli. Bu kelimeleri sizden başka hiçbir kimsenin de bilmemesi gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bu kelimeler herhangi bir bilgisayardan bu cüzdanı açtığınızda, internet erişimi olan cüzdanı açtığınızda sizin bilgilerinize erişmesini sağlıyor. Yani kazdığınız bütün monero'ları bu kelimelere sahip kişiler alabilirler. O yüzden... Bunları biz bir metin belgesine kaydettik. Şurada yazan sayıyı da ne yaptık? Kaydettik metin belgemize. Siz de dolayısıyla Monero cüzdanınızı açarken burada yazan burada yazanı mutlaka kaydetmeniz gerekiyor. Sonraki diyoruz. Burada bir şifre istiyor bizden. Teknoloji oku diyelim. Doğru dedik mi bilmiyorum. Teknoloji oku 30 yeni diyelim. Şifreyi 10 Teknoloji oku 37 şeklinde devam edelim. Cüzdan oluştur diyelim. Burada yine şifremizi girmemizi istiyor 37 şeklinde. Giriyoruz, tamam diyoruz. Evet şu anda cüzdanımızı oluşturduk arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şurada A durumu vesaire ediyor. Burada A erişip sizin A bilgilerinizi alıyor. Bizim şu anda çok fazla bir işimiz yok burayla. Buradan bizim tek almak istediğimiz şey cüzdan kodumuz. Cüzdan kodumuzu aldıktan sonra ne yapacağız? Kazım yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz bakiye vesaire. Şu anda sıfır. Bu bizim birinci hesabımız olduğunu gösteriyor. Şimdi eğer yeni hesap oluşturmak isterseniz arkadaşlar. Buradan yeni hesap oluştur diyebiliyorsunuz ama şu anki aşamada çok da gerek yok. Evet arkadaşlar burada şu menüde gördüğünüz gibi al gönder vesaire var. Şu anda biz al diyeceğiz ki bu cüzdanımıza para gönderilebilsin. Şunu şuraya kopyalıyorum. Şimdilik bu cüzdanla bizim bir işimiz yok. Şu yetin, be, demin açtığınız yeni metin belgesine gelelim. Şu cüzdanımızı buraya yapıştıralım. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim cüzdan kodumuz. Aynı binasta vesaire olduğu gibi bizim cüzdan kodumuz. Şimdi burada cüzdan kodumuzu aldıktan sonra ilk indirdiğimiz dosya içerisinde az önceki konfig'i açıyoruz arkadaşlar. Bunu birlikte açlıyoruz. Not defteriyle açıyoruz. Konfig içerisinde arkadaşlar düzenlememiz gereken 2-3 tane adım var. Bu adımı düzenledikten sonra zaten olay tamamen bitmiş olacaktır. Şu your wallet adres var burada. Bakın görüyorsunuz. Bu your wallet adresi ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Burada bir de donatexmicxmerik.com falan var. Bir de bunu değiştireceğiz. Bunu nereden değiştireceğiz? Bunu arkadaşlar internet tarayıcımızı açıyoruz. Minexmr diye bir site var. Bakın. Minexmr diye bir site var. Bu siteye Türkiye'den erişim yok. Dolayısıyla bu siteye girmeniz için bir VPN kullanmanız gerekecek. ZenMade'i açalım. ZenMade'i kullanıyoruz. Bunu açtıktan sonra gördüğünüz gibi minxmr'ye girdik. Zaten kazımınız vesaire de buradan görüntülüyorsunuz. O yüzden VPN kullanıp e, bu siteye bir şekilde girmeniz gerekecek. Şöyle dashboard'a tıkladığınızda buraya miner adresini yazacaksınız ve birazdan kazım yapmaya başladığımızda burada bizim kazımımız vesaire gözükecek. Şurada gördüğünüz gibi no workers font diyor çünkü Henüz ne yapmadık arkadaşlar? Kazım yapmaya başlamadık. Start mining dediğimizde bakın burada bize adresler verdi. Burada biz hangi bölgedeysek Avrupa, Fransa, Almanya vesaire Biz Türkiye'de olduğumuz için şu adresi kopyalayacağız. Ve bunu metin belgemizdeki şu URL kısmına yapıştıracağız. URL'e yapıştırdık. Bakın şurada 3333 port numarası var. Biz burada ne yapacağız bunu? Standart port olan 4444 ile değiştireceğiz arkadaşlar. Geldik bunu da 4444 ile değiştirdik. Print time var. Bu biraz daha hızlı yazmasını sağlıyor. Bunu da 5 olarak değiştirirseniz sonuçların daha hızlı bir şekilde yansımasını sağlayacaktır. Şöyle bunu kapattık. Evet şu anda gereken her şeyi tamamladık. Şöyle bir indirelim onu aşağıya. Bu ekranda görüyorsunuz arkadaşlar şurada start diye bir şey var. Start'a tıkladığınızda gördüğünüz gibi kazım sayfamız geldi. Burada kazmaya başlayacak birazdan. Bakın burada diyor ki güvenlik yani izin verilen modda olmadığı için düşük kazacaktır diyor. ki Düşük olacak birazdan. Bakın 1912 ile 1947 arasında gördüğünüz gibi. Bunu ne yapacağım ben? Şu Xm'lik var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu yönetici olarak çalıştır diyorum. Yine de çalıştır. Yönetici olarak çalıştırdığımda evet bakın biraz daha yüksek bir kazım oluşacak. Evet şu anda bilgisayar ortamında gördüğünüz gibi işlemcimi gördü. Burada 10. nesil i7 işlemcimi gördü. Ve burada birazdan kazım sonuçları gelmeye başlayacak ve ben de gördüğünüz gibi 2730'da 2763 hash rate arasında bir kazım gerçekleştiriyor. Böylece ne yapmış olduk arkadaşlar? Monero kazımına başlamış olduk. Zaten şu hesabımızı şöyle kapatalım. Ona şu anda gerek ve ihtiyacımız yok. Zaten şu demin gösterdiğim sitede arkadaşlar. Burada dashboard'a tıkladığınız zaman birazdan burada çalışma statüsü vesaire görülecek. Burada ödeme şu şekilde oluyor arkadaşlar. Eğer kazım miktarınız 0.5 XMR'ye yani 0,5 Monero'ya ulaştığı zaman send now dediğinizde direkt olarak sizin cüzdanınıza para aktarılıyor. Ama 0, 0.04 olduğunda da ne yapabiliyorsunuz? Bu parayı aktarabiliyorsunuz ama o zaman bu havuz sizden belli bir komisyon alıyor. Şu anda Monero kazmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu arada bakın burada Ethereum da kazıyor. Aslında şu anda bu bilgisayar CPU ile Ethereum. GPU yani işlemciyle de Monero kazımı yapabiliyor aynı anda. Bunlar ikisinin birbirini etkilemiyor arkadaşlar. Bunu da size dipnot olarak belirtmiş olalım. Buraya yansıması biraz sürecektir. Yani bir 10-15 dakika sürüyor. Ama bakın gelmiş şu anda. Workers 1 diyor gördüğünüz gibi. Yani şu anda Monero kazmaya başlamışız. Birazdan Hashrate vesaire de görünecek. 10 dakika geçtikten sonra bu da Hashrate'iniz görünmeye başlıyor. Ve yavaş yavaş da ne yapıyor arkadaşlar? Birikimleriniz burada birikiyor. Min X, o Daha sonrasında dediğimiz gibi ne yapıyorsunuz? Bunlarınızı biriken miktarı masa üstünde belirlediğiniz cüzdanınıza aktarabiliyorsunuz. O cüzdandan da herhangi bir borsadaki cüzdanınıza aktarabileceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere CPU yani işlemci ile Monero madenciliğinin nasıl yapılacağını gösterdik. Eğer bu konu hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Bu arada önümüzdeki günlerde size... Aynı anda GPU yani ekran kartı ve işlemci madencilerinin nasıl yapılacağını da göstereceğim. O videoyu kaçırmamak için de bizi takipte kalın.